Arkadaşlar merhaba, 7000 <gülüyor> oyunla sizlerle karşı karşıyayız şu anda. Resident Evil ee, yeni çıkardığı e, seri. Ee, Resident Evil Resident Open Beta diye bir oyun iki gün önce çıktı. Ee, mümkün bertebet single oynanmıyor ee, e, içerim modu oynamıyor. Ee, oyunun temeli Rezat Old 2 tarzında bir şey. Hadi on, o, oynayanlar bilir. Ee, bakalım ilk defa oynayacağız. Ee, dediğim gibi 2000 önce geldi. Yeni geldi arkadaşlar. Şu anda sürümü bedava. İsterseniz ee, siz de yani oynayabilirsiniz. Ee, şimdi oyunun e, içine bak, baktığınız zaman çok Rezat Old'un aynısı diyelim. Yani. Şu anda beta sürümde yani e, yapım aşamasında Çünkü boyun bayağı bir ilerler Ben bunu da söyleyeyim Türkçe yok arkadaşlar Türkçe, İngilizce var dil, dil ve ses olarak Ondan sonra Başka da bir şey yok sanırım Başlayalım isterseniz İnşallah serverdak işler vardır yani çünkü oyun yeni geldi arkadaşlar yani olması normal. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar online bu arada söyleyeyim bundan online. Hani hikaye modu yok online modu var. Şu anda herhangi bir cyber atıyor. Bir bakalım. oyun yeni olduğu için kimse kolay <gülüyor> <gülüyor> yükleyemiyor. Halletsın bakalım. herhangi bir server atacaktır illa ki. Ya yani oyun masada yani hani online hani çevirin içeri miç oynamak demek ki diğer gibi şu anda yapım aşamasında bu beta sürümü bir yenileyelim tekrar gelelim Lisesi Arkadaşlar e Hayatta kalma modu da oynayabilirsiniz. Hayatta kalma takımı da yapabilirsiniz. Takım takım da yapabilirsiniz. Ama şu takımın takım oynayamadığım için bilmiyorum. Ya, bunu oynayamadım. İttihap oynayamıyorum arkadaşlar. Benim, ama benim birisi de random, normal. Ee, hemen direkt atıyor yani. Şimdi e, Boyunu kuran varsa ona direkt otomatik olarak atıyor zaten. Resetable serisidir arkadaşlar bu. Resetable yani 3'ten son daha çıkan bir draw bu. Yani en son. Şu anda yapım başlaması dediğim gibi. Demo değil arkadaşlar. Full versiyon. Bunda şu... Bu iyiyim. Murat'a çevir Aşkım, biz arkadaşlar ben i̇şte hiç arkadaşlar. arkadaşlar konundaki sesimi kısacağım. Ses ses ses ses ses tamam. Sesin çıkmıyor. Arkadaşlar burada da ambar enidir. alacağız. Ondan sonra bunu alacağız. Ve paramız da bitecek. Bir tane hakkımız var. Aman aman aman aman aman. Silah mı? Silah mı yani? Dur. mermi harcamam lazım. Eee mi hacı neysin bunda? Yavaş yavaş zaten yani gelen bombiler lombiler üzerimize geliyor zaten. Aa ben açtım. Almış lan. Bana bırakın ben. Tamam. O neyse sizi arkadaşlar. Bak. Bunu patlatıyor ve canımı gösteriyor arkadaşlar. Öyle mi diyorum? <gülüyor> Şu arkadaşımız yaralı, Yorlanmış. Dostum sana Dostum sanaderim Neymiş bu mermi? Mermi mi? Kim mermi mi? Mermi değil. Mermi olsa şurada gösterdi ama bana bir şey bırakmıyorsunuz ki sizde ya. Valla ben... Aha! Geber, geber. Beynine vur, beynine vur. Beynine vur. Geber. Bermin mi olur? Bermin lazım bana. Bermin. Dur ölüyor he. Ha! Bunu da ne olur zamanı olur he. Geber. Hayır. Ulan. Aha. Ulan ulan baş. Kameranın yüzünden bak kameranın yüzünden nere deneyim. Ben ne yapmıyorsunuz şimdi? Hemen canımızı yemem lazım. Heh. Geber mi la? Geber mi? Valla bir övmediniz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Hmm evet. En kötü yere geliyor arkadaşlar. <gülüyor> mermi değiştirelim. Mermi alalım. Mermi var burada mermi tabi ki var elli ver ver ver ver ver lan burada arkadaşlar mermi önemli. al al al al al ne gerekirse bir tanrı al ha. bunu al tamam mı? almaz tamam i̇şte mermiye verdik bütün şeyimizi. bak güzel oldu arkadaşlar mermi daha iyi arkadaşlar rağmen reparket direk maçta. Kaç peşine madraz mı? Ah ben açtım. Bak. lan ne oluyor? Bunun maaşta konmuş halim Allah'tan son zamanında patladı. Yoksa benle patlardı. Bunda bir şey var mı? Ya biz böyle başına geldik, çıkalım diğer tarafa geçelim. <gülüyor> Bunda bir şey var mı? Dolabın içinde ne var? mı şey? Ne var ya? Akıllı bir ne geçiriyorsunuz ha? Çamuk Bu ne? Arp anası anasız ol anası anası Arkadaşımız ölecek arkadaşımız ölecek lan arkadaşımız ölecek lan Lan nereye gittin nereye gittin? <Sessizlik> Gel gel lan lan lan <Sessizlik> Oho öldüm ben de öldüm ben de öldüm. Arkadaşlar bu oyunu gerçekten zor bir oyun. Gördünüz arkadaşlar zor bir seviyeye geldim. Ya bundan canlanma düşüyor. Abi <gülüyor> sesimden ne kadar? kapatmak istiyorum. Oto gelen sesler şey. Gel sesini hiç Başla. Ben mi ben kalıntı. Ha, buldum. Yok ya. Ocağın. Sıkıntıya olmalı iki. Amca lan mutlaka. Çok zor ya. Lan çabuk çabuk. Yok artık. Yok artık. Hı? Tamam Ne açıyorsunuz? Yavuz ne? Şurası. Um. Böyle tamam mı Ne çıktı? 38. Hah <gülüyor> Mümkün ben size oraya Can baksızımda boşuna can baksızımda bu durum var Bir orange, sonra oraya geçmemiz lazım Karşımdan <gülüyor> fearless bu bunlar ne yapıyorlar nasıl alakalı o, da, o, o da olmuş. Gördün <gülüyor> mü? <gülüyor> Leder mich. I expected disappointment. ya arkadaşlar. Zor da <Gülüyor> i̇yi, en sona kalabildik, en hani en sona kalabildik. Güzel güzel, çok güzel. güzel bir, bir başlangıç yaptık. İlk denemim bence iyiydi yani Son bir oda oda odaya daha girelim arkadaşlar. Ne sona? Kabaraşa geçelim. Şimdi atmazsa yeni yani Atmaz bir sabır. Herhangi bir sabır atmazsa yenileme yapacağım. Atmazsa artık bir dahaki e, Videomda Etta daha buna devam edeceğim. Evet, yenileme yapmalısınız Bir dakika sus. Bir dakika sonra, sonra da yenileyebilirsiniz arkadaşlar. Ama o arar. Arena kadar şöyle bir yenileme yapalım. İlla Bir biraz bir atacaktır yani. Ve arkadaşlar oyun esasında sesi kapatın çünkü herhangi bir yanlış konuşmada atılabilirsiniz. Eee Aslında <gülüyor> benim yaptığım gibi yapın. Hatta ben size gösterdim onu nasıl yapabileceğim. Zaten bilenler bu işi yapar. Ben tabii ki bir yanlışlık yaptım. Öyle, öyle oyun başladı ya. Açıkmış. Yani sesin güzel, e, oraya gidiyor. Eğer ses, sesin oraya gitmemesini istiyorsanız, "What Chat" diye bir şey var orada, yazı var. Oraya basın. Off diyin. Bitti Evet sana karışmayın Ölke evet Server Yok Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, biraz atmalı yapalım e, Şöyle bir şey Ne ne? Ücretsiz dedik şu an. Başka bir şey kalmadı, başka bir şey kalmadı. Eee Arkadaşlar hani videoyu beğenirseniz tabii ki hani videoyu beğenme, beğen. Tabii ki de. Be Beğeyinsiniz. Arkadaşlar abone almayı unutmayın. Bir dakikaya geçti. Bizi atmadı. Yapılacak hiçbir şey yok şu anda. Özel hiçbir şey yok. onlineda şu anda kimse yok. Arkadaşlar bu oyunu beğendiyseniz yükleyin bence. İndirin. Tavsi Herkese tavsiye ederim. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz en zevkli oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Ama belli bir zaman sonunda da sıkıyor. Ama sıkıntı yok zaten arkadaşlarla oynuyorsunuz. Ee, problem yok olmaz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilikten hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Asla yakalanmayın. En azından vir virüs geçene kadar. Şimdiden herkese sağlık ve saat diliyorum. Hay bize hoşçakalın.